Mutlu Günler kıymetli kanal için 8 izleyenlerimiz yine yeni bir şifa kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz bu hafta şifa kapısı programımızda yine önemli bir konuğumuzu evlerimize misafir ediyoruz ve farklı bir konumuz var memenin iyi huylu tümörleri ve meme hastalıklarını konuşacağız peki bu önemli konuyu kimine konuşacağız genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Zehra Vortanesyan ile birlikte Merak ettiğimiz birçok soruların cevabını Kıymet Hocamızdan alacağız. Peki ilk sorumuz ne olsun? Memede ne gibi rahatsızlıklar vardır? Zehra Hocam'dan dinliyoruz. Ee, i̇yi günler. Ee, memenin hastalıklarını e, iyi huylu hastalıkları yani iyi huylu tümörleri ve e, kötü huylu tümörleri meme kanserleri olarak ikiye ayırabiliriz. İyi huylu e, hastalıkları da benin tümörler, iyi huylu tümörler e, ve memenin tabi hastalıkları olarak ikiye ayırabiliriz kabaca. E, memenin iyi huylu tümörleri e, memede en sık rastladığımız daha çok genç hastalarda fibroadenomlar bunlar bir bağ dokusu tümörüdür. Muntazam sınırlı. E, kişinin kendisinin de rahatlıkla eline gelebilen belli bir boyuta vardıktan sonra Selim iyi huylu tümörleridir. Bundan başka filoides tümörleri. Filoides tümörleri de çoğunlukla iyi huyludur. Bazen daha kötü seyreden yayılan tipleri olabilir. Memenin kisleri olabilir. İçi sıvı dolu. Kisler de çoğunlukla iyi huylu. benign kitlelerdir. Çok çok nadiren habisi olabilirler. Memenin bir de e, meme başı akıntılarında, akıntılarının bir kısmında gördüğümüz e, kanal içi küçük papillomlar, küçük kitleler olabilir. Memenin iyi huylu tümörleri kabaca sıralarsak bunlardır. Sehra Hocam, memedeki iyi ve kötü huylu tümörler iki ikiye ayrılıyor dediniz. E, bugün iyi huylu tümörlerden bahsedeceğiz. Evet. Peki nelerdir bunlar? Biraz önce saydığımız gibi ama bunları biraz daha geniş anlatmak istersek, açıklamak istersek fibroadenomlar daha çok 1 santim, 2 santim boyutlarında gördüğümüz kitleler nadiren dev fibroadenomlar 5-6 santimlik görebiliriz. Fibroadenomlar çoğu zaman gençlerde olur ama orta yaşta da görebiliriz. E, gençlerdeki fibroadenomları e, çoğu zaman takip ediyoruz. Hemen eksize etmiyoruz, çıkarmıyoruz. E, ama büyürse takipte e, bir santimlik, bir buçuk santimlik kitleleri takibe alıyoruz. E, bunlar büyüdüğü zaman o zaman çıkarıyoruz. E, Orta yaşa doğru yani 40 yaşından sonra gördüğümüz fibroadenomları daha küçük boyutlarda çıkarıyoruz, eksize ediyoruz cerrahi olarak. Çünkü bunların yaş ilerledikçe çok düşük oranda da olsa %3-5 gibi kötüye dönme ihtimali var. Fibroadenomlar ailede... Fibroadenom e, görülmüşse, e, onun işte çocuğunda, yakınında, birinci derece akrabasında birazcık daha fazla e, görülme riski var. Burada genetik Yani e, genetik. E, ailevi diyelim, genetik evet. demeyelim de ailevi. E, bir de meme başı akıntılarında gördüğümüz... E, Küçük kitleler kanal içinde, duktus dediğimiz kanallar içinde, yani memenin süt kanalları içinde gördüğümüz e, ufak kitleler. Bunlar da birkaç milimden bir santime, bir buçuk santime kadar saplı. Çoğu zaman kanalın içinde hapsolmuş, yayılmamış, yani kötüye dönüşse bile e, çok fazla yayılma riski olmayan tümörler. E, bunları... E, Tespit ettiğimiz zaman yani meme başı akıntısı olan hastalarda e, intraduktal papillom dediğimiz yani kanal içi e, papillonlarından mutlaka şüphe etmeliyiz. E, açık renkli akıntılarda veya yeşil renkli akıntılarda bu papillomların olma ihtimali çok az ama kanlı akıntılarda e, bize daha çok kanlı akıntılar ilerliyor bu kanal içi papillonları düşündürmelidir. Bunlarda da tabii teşhis hastaları işte ultrason, ondan sonra hastalara mamografi sırasıyla veya memeden gelen akıntıda patolojik tetkikler böyle takip ederek teşhise varıp ondan sonra da gerekli tedaviyi yapıyoruz.